Para var dediler geldik. Para var dedi evet, hemen geldik. koşarak geldi. Başka <gülüyor> iş olsa gelmezsiniz <gülüyor> Osman. Yani yani şimdi. Kaç dolar kopuyor gönlünden Özgür Çetin. Herkese merhaba sevgili teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere birazcık yeni nesil bir ödeme teknolojisi festen bahsedeceğim. Bir de hemen bir para gönderimi yapacağız. Bakalım nasıl çalışıyor bu? FAST, aslında FAST diye okumamız gerekiyor. Çünkü Türkçe bir kelimenin kısaltması. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yaklaşık 2-3 ay önce Merkez Bankası bir duyuru yaptı ve FAST, FAST isimli yeni bir ödeme sisteminden bahsetti. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? fonların anlık ve sürekli transferi kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Fast arkadaşlar 7 24 para göndermemizi sağlıyor. Şimdi bugünlerde muhtemelen televizyonda reklamlarını görüyorsunuzdur. İşte o banka X banka Y banka işte benimle beraber 7 24 para yollayabilirsin diyor. Aslında bu bankaların değil, Merkez Bankası'nın geliştirdiği, tabii ki bankalarla beraber geliştirilen bir teknoloji. Şimdi normalde neydi? EFT dediğimiz işlem yani X bankasından Y bankasına para gönderme işlemini biliyorsunuz EFT deniyor. Bunu 7-24 yapamıyorduk. Havale dediğimiz hani aynı banka arasındaki yani X banka ile X banka, Y banka ile Y banka arasında para gönderme işlemini 7-24 yaparken ne yazık ki EFT'de böyle bir sıkıntı vardı. İşte bu fast sistemi bunun önüne geçmek için geliştirildi. 8 Ocak itibariyle kullanımı sunuldu ve 28 Ocak itibariyle para limiti yani para gönderme limiti 1000 TL çıkartacak arkadaşlar. Bir süre muhtemelen bu 1000 TL limitiyle para gönderebileceğiz. Daha sonra belki bu rakam da arttırılabilir. Yani bir limit söz konusu hiçbir reklamda, hiçbir açıklamada duyamayacağınız bir bilgi bu. Şu anda yaklaşık olarak bir bin yıllık bir limit söz konusu. Bu yeni sistemle beraber aslında birkaç farklı özellik daha hayatımıza girdi. Mesela cep telefonu numaramızı banka hesabımızla eşleştirdiğimiz zaman bana birisi para yollayacağı zaman doğrudan doğruya cep telefonu numarama parayı gönderebiliyor. Böyle bir özellik geldi. Ya da e posta adresimi eşleştirebiliyorum. illa cep telefonu numarası olması gerekmiyor. Ya da TC kimlik numaramı da eşleştirebiliyorum. Yani birinin artık para transferi yaparken ya da size birisi para yollarken böyle 25 mili, 24 mil çok uzun bir haneli IBAN numarası vermemiz artık şart değil. Sadece telefon numaramızı verirsek de yeterli oluyor. Tabii aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Benim 4 tane bankada hesabım var. Hangisini ben telefon mu tanımlayacağım? Sistem şöyle işliyor arkadaşlar. En son tanımladığınız numara o IBAN'a eşleşmiş oluyor. Yani diyelim ki 4 tane bankanız varsa, 4 bankada davranış hesabınız varsa ee, en son hangisini telefonunuzu eşleştirdiyseniz o IBAN numarasıyla telefonunuzla eşleşmiş oluyor, para oraya gidiyor, kafanız karışmasın. Belki şöyle bir şey yapılabilir, birine TC numaranızla eşleştirirsiniz, diğeriyle telefon numaranızı, bir diğeriyle de e-posta adresini eşleştirdiğiniz zaman ücret paralarınızı bu şekilde transfer yapabilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Ben de Garanti Bankası hesabı var. Garanti Bankası'ndan Ziraat Bankası hesabı olan sevgili arkadaşımız Osman'a 100 TL göndereceğim. Bakalım anında gidecek mi? Osman gelsene telefonla beraber güzel insan. Kaç dolar kopya gönderen Özgür Çetin? Evet arkadaşlar şimdi Osman geldi çağırdım. Ben şimdi Garanti Bankası hesabımı açtım. Para var dediler geldik. Para var dedi hemen koşarak geldi. Başka iş olsa gelmezsin Osman. Yani yani şimdi. Şimdi fastun çok önemli bir özelliği var. Anında gidiyor diyor. Bakalım anında gidecek mi göreceğiz. Şimdi gel sevgili kameramanım. Şöyle paralarımı göreceksiniz gerçi ama ne yapalım artık. işlemlere giriyoruz. Ben de olmayan paralarımı İşlemlere giriyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. Para transferlerine girdik. Şurada görün bakın kolay adrese transfer diye bir seçenek gelmiş uygulamamıza. Şimdi Osmancım sen de göster. Ben kendi telefonumu tanımladım bu hesaba. Evet. Şimdi kolay adrese transfer diyoruz. Burada bakın cep telefonu, TC kimlik numarası, e-posta, vergi kimlik numarası ve pasaport numarasıyla para yollayabiliyoruz. Şimdi biz cep telefonunu girelim. Şuraya yapıştıralım Osman'ın numarasını. Doğru mu? Evet doğru. Sonu da doğru değil mi? Evet. evet. Tamam. <gülüyor> Şimdi Osman'a bak hemen geldi bu arada. İ evet. İvan hemen geldi arkadaşlar. Şu anda bilgiler doğru yani. 100 TL yol Hadi gör. Aa Oy. 190. <gülüyor> ha, doğru. 100 lira diyorum. Osman'a 100 lira gönderiyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? 3, 2, 1, bastım. Onay. Onaya geliyoruz. Zaten çıktı yani. Şu an gideceğini görmüş olduk. Onaylıyoruz arkadaşlar. Refresh et bakalım bir. Öyle değil. Bence geri çıkıp evet. Aha gelmiş. Geldi. Aha vallahi geldi. Saniyesinde geldi. Alayım geriye onu ben Osman'cığım. <gülüyor> 100 lira geldi. Gitti paramız arkadaşlar. Evet. Fast sistemini test etmiş olduk ve 2 saniye falan söndü evet. değil mi? Zaten yazıyor oldu. Özgür setinden gelen fast evet. ödemesi fast diyor. ödemesi diyor. Fast ödemesi evet. şeklinde. Söyledik videonun içinde 1000 TL'lik bir limit söz konusu. 28 Ocak'ta itibaren 1000 TL çıkacak limit. Baştan Onun da bir çekimini yapalım. 1000 mi? E, tabii tabii. <gülüyor> Hep benden gidiyor paralar Osman. Sen yolla onu sen ne yapalım o zaman. <gülüyor> evet arkadaşlar bu videoda sizlere FAS sistemin nasıl çalıştığını ve paramın nasıl gittiğini Osman'a anlatmış olduk. Ee, i̇nşallah alırız değil mi? o parayı geri Osman. Öyle bir şey konuşmadık şimdi. <gülüyor> Para vereceğim gel dedin geldim şimdi geri verme falan. Yok. Peki canın sağ olsun. FAS sistemine ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sormayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal adı takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.